Herkese merhaba. Bu sefer de Pika Kadın'da bir streaming kanalının amiral gemisi niyetiyle çekilmiş Cesur Yeni Dünya dizisinin incelemesini yapmaya çalışacağım. Dizi için kanal elinden geleni ardına koymamış. Bütçe, ünlü oyuncular, özel efektler Bunlarda gayet birinci sınıf ya da ona yakın bir performans sergilemişler. Kaynak olarak da yüzyılın en önemli klasiklerinden Aldous Huxley'nin Brave New World'ını seçtikten sonra ortaya bir başyapıt çıkması gerekirken ne yazık ki vasıtı bile aşamayan ...dizi kalabalığında yok olacak bir ürün çıkmış ortaya. Bunun neden böyle olduğuna dair biraz laflamak istiyorum. Huxley'in kitabını yıllar önce okumuştum ve aslında okurken Huxley ile çoğu yerde ters bile düşmüştüm. Çünkü distopya olarak betimlediği gelecekte ben gayet de beğenilecek şeyler bulmuştum. Zaten Huxley'in Cesur Yeni Dünya'da nasıl bir sistemi anlatmaya çalıştığına dair... ...ve o anlattığı sistemi kötülemeye çalıştığına dair süre gelen ve henüz sonuçlanmamış bir tartışma bile var. İnternette tartışma sitelerine baktığınızda cesur yeni dünya bir kapitalizm eleştirisi mi o bariz kas sisteminden dolayı yoksa sosyalizm tasviri mi diye arattığınızda iki cevapta karşınıza çıkabiliyor. Ama ağırlıklı olarak verilen cevap Huxley'in bu kitabı 1930'ların makineleşmiş toplu üretim furyasına ve sosyalizmin Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamış olmasına tepki olarak yazdığı söyleniyor. İnsanların da tıpkı artık ürünlerde olduğu gibi devlet tarafından topluca üretildiği ve bireyselliklerini kaybettiği bir otoriter sistem eleştirisi yaptığı söyleniyor. Tabi bu otoriter sistem ne kadar sosyalist tonlar taşıyor o hala çözülebilmiş bir tartışma değil. Ama tıpkı George Orwell gibi Huxley'in de aslında demokratik sosyalist olduğu ve sosyalizmin Sovyetlerdeki pratiğini beğenmediği için böyle bir kitap yazdığı iddia ediliyor. George Orwell hayvan çiftliğinde Trotsky'yi ve onu takip edenleri iyi insanlar Stalin'i ve onun müritlerini kötüler olarak betimlemişti. Ama bu kitap yani hayvan çiftliği batıda ki zaten doğuştan anti komünist olduklarından direkt sosyalizm eleştirisi olarak algılandı ve bugüne kadar hala böyle kabul ediliyor. O yüzden Huxley'in kitabı da tabii ki Batı tarafından tamamen bir sosyalist sistem eleştirisi olarak görülecektir. Ve bu dizide olduğu gibi bu şekilde sunulacaktır. Hatta Cesur Yeni Dünya'da karakterlerin soyadları bile, Trotsky, Marx, yani Huxley aslında çok da gizlemiyor sanki sosyalist bir diktatörlük tasvir ettiğini. Ayrıca herkes herkesin diye bir kaide var bu New London'da. Buna göre özel hayat yok, insanların sadece bir kişiyle beraber olmaları tam tersine ayıp karşılanıyor. Bu noktada o eski atışmayı da hatırlatmıyor değil. Yani sosyalistler edilen madem her şeyi paylaşacaksınız, o zaman kadınlarınız mı paylaşacaksınız diye son derece çiğ edilmiş lafa Aksekalı dedinin verdiği "biz artı değeri paylaşma amacındayız" kapitalistler kadınları da artı değerten gördükleri için bu lafımızdan bunu anlıyorlar gibi güzeldi bir cevap var. Bunu andırmıyor değil bu Newland'daki hedonist düzen. Ama hakkını yemeyelim. Burada sadece erkekler kadınları paylaşmıyor. Herkes herkese paylaşıyor. En azından o konuda bir eşitlik var. Ama tabi ki dizi bu hedonizmi son derece ahlaksız ve çirkin bir şey olarak sunuyor. Dizide özellikle ikinci bölümde bir sahnede yükselen bir müzikle de beraber tek eşlilik yüceltiliyor. Ve dizideki 200 tane orji sahnesinden de hareketle eski geleneksel tek eşlilik ve aşk çok daha ahlaklı, etik ve yüce bir şey olarak gösteriliyor. Tabi bugünden bakınca o kadar da kesin bir şekilde hayır asıl budur geçmişte kalması gereken diyemiyoruz. Dizinin orji sahneleri herhangi bir erotizm içermiyor. Bu orijinler seyirciye güzel gelmiyor. Acaba yine eski tip aile yapısını arzulayalım diye bilinçli yapılmış bir şey mi? Yoksa erotizm amaçladılar da beceremediler mi? O konuda o kadar emin değilim. Çünkü bazen tekli sevişme sahnelerinde bile güzel ve seri değer bir şey çıkaramadılar. Bunu dizinin beceriksizliği yerine Hadi dizinin amaçlamış olduğu bir şeyi başardığı şeklinde yorumlayalım ve diziye bu noktada bir artı verelim. Tabii bu kritiği Türk YouTube izleyicisi için yaptığımı da bilerek bu konuyu daha fazla değişmeden burada bırakıyorum. Yalnız şu kitapta da okurken aslında o kadar kötü bulmadığımı söylediğim şeylerden bir tanesi de klasik aile yapısı yerine çocukların toplumca yetiştirilmeleri fikriydi. Kitap bunu çok kötü bir şey olarak sunuyordu ki çocuk yetiştirmeyi Hele buradaki gibi Pavlov'un köpeği misali sürekli şok vererek, koşullandırarak yapmak ve hatta bunlar olmasa bile bütün yetiştirmeyi devlete vermek aslında çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkarır. Bütün nesiller devletleri için savaşıp ölmekten başka bir şey düşünmeyen robotlar olur. Oysa buradaki düzende oldukları en kötü şey sadece belli bir sınıfta yer almak ve üst sınıflara öykülmemek, düzeni bozmamak. Yani olabilecek en kötü distopya değil bu. Tabi Huxley'in yaşadığı zamanlarda... Belki de bugün yaşadığımız dünya kadar kötü bir dünyayı hayal etmiyorlardı. O yüzden bu kadarcık bile bir distopya olabiliyordu onlar için. Bu diziyi anlatmak için kitaptan da bahsetmek gerekiyor ama 10 dakikadan uzun sürmemesi için uğraştığım bu videolarda kitap üstüne yüzeysel bir şeyler bile anlatmam mümkün olmayabilir. Çünkü dediğim gibi ne anlattığı üstüne neredeyse kimsenin aynı fikirde olmadığı bir kitap bu. Ben diziye başladığımda kitabı tekrar okumaya başladım. Ve amacım diziyi bitirene kadar kitabı da bitirmekti. Hatta Huxley'in Brave New World Revisited diye bir kitabı da var. Cesur Yeni Dünyaya ziyaret diye. Orada yıllar sonra kitaptaki beğenmediği noktaları da anlatıp kitap hakkında birinci elden bize bilgiler veriyor. Onu da okuyacaktım. Ama dizinin ikinci bölümü bittikten sonra dizinin bu kadar zahmete değmeyeceğine karar verdim. Yani belki ileride Cesur Yeni Dünya için bir kitap eleştirisi de yayınlarım burada. Ama şu an için sadece diziyle alakalı bir kritik yapacaksam hiç bu zahmetlere gerek yok. Çünkü dizin ne yazık ki başta da dediğim gibi en iyi ihtimalle VASAT diye adlandırabileceğimiz bir dizi. Huxley'nin kitabını alıp onu olabilecek en Amerikan vari şekilde uyarlamalarına pek de şaşırmıyoruz. Zaten Amerikan film ve dizilerinin neredeyse en büyük düşmanı bu tip insanları biri olmaktan çıkaran, onları kişiliksizleştirip toplu bir makinenin çarklarından biri haline getiren sistemler. Kötü adamlar hep en büyük düşmanlar olarak bunlar resim edildiler. Gerçi bu noktada asıl kapitalizmin böyle bir kötülüğü olduğunu iddia edebiliriz ve bence haklı da oluruz. Ama Hollywood ve Amerika bu kötülüğü genellikle sosyalist ya da sosyalizm tanısı içeren otoriter distopyalara atfederler. Dizide de buna benzer bir görüntü kullanarak bu mesajı veriyorlar zaten. Mesela bence aslında gayet sosyalist bir ütopyanın anlatıldığı Star Trek'te ki tabi ki Star Trek'in ne ifade ettiğini zerre anlamayan yeni nesil Star Trek'lerden bahsetmiyorum. Gene Rodenberg'in Star Trek'inden bahsediyorum. Paranın olmadığı, ırkçılığın, hatta milliyetçiliğin bile olmadığı, insanların kendi aralarında savaşmadıkları, ütopik bir dünyanın tasvir edildiği Star Trek'ten bahsediyorum. Bunda en büyük düşmanlar yok. Hayır bunlar değil. Bunlar. Borglar fethettikleri her ırkın bireyselliklerini yok edip, Onları kolektif bir toplu vücudun robotumsu parçalarına dönüştüren en korkutucu düşmanlar. Benzer bir hikayeyi Equilibrium'da seyrettiğimizi de hatırlayın. Oradaki dünyada insanların birbirlerinden farklı olmalarından o kadar korkuluyordu ki sanat eserleri bile yasaktı. Bu dizide bu örneklerin izinden gidiyor ve Huxley'in kitabını bu şekilde yorumluyor. Cesur yeni dünya herkesin herkesle aynı olduğu ya da en azından kendi sınıfına dahil olan herkesle aynı olduğu, kimsenin öne çıkmadığı, duyguların uyuşturucularla bastırıldığı ve tek amacın status quo'nun statüko'nun sonsuz devamı olduğu bir distopiyi bize sunuyor. Ama bu amacında o kadar yerde delikler ve açmazlar var ki. Sırayla gidelim. Birincisi bu nasıl bir distopya ve kötü bir gelecek? Yani distopya öyle olmalı ki bugünden baktığımızda kesinlikle bu hayatı yaşanmaz bulmamız gerekiyor. Misal George Orwell'in ya da Ray Bradbury'nin tasvirlerindeki gibi. Ama bu Newland'ın Hele bir de bugün içinde yaşadığımız dünyayla kıyaslarsak yani tamam hayal edilmesi bir güzel gelecek değil ama bugün yaşayan milyonlarca hatta milyarlarca insan için gayet ütopya bile sayılabilir. Bu düzende 9 tane sınıf var ve Gamma'ya kadar olan sınıflar son derece iyi hayatlar yaşıyorlar. Bunu bugün toplam zenginliğin %90'ını sömüren %1'lik kesimle kıyaslarsan birincisi bu distopyada zenginlik çok daha adil paylaşılıyor gelmiyor mu? Gelelim buradaki en alt sınıflara. Epsilon adı verilen işçi sınıfına ve kıyası da yine bugünkü en alt sınıflarla yapalım. Buradaki Epsilon'lar varlık amaçları sadece üst sınıflar için çalışmak olan tek odalı evlerde yaşayan insanlar. Yani evet kötü bir hayat. Peki bugün bizim dünyamızda en alt sınıflarda olanlar açlık sınırında olanlar hatta açlık çekenler, evsizler, savaşlarda ölenler e, e bunlarla kıyasla bu Epsilon'lar çok daha iyi değil mi? Yine dizide gördüğümüz üzere bu epsilonlar hem aç değiller hem de aşırı lezzetli yemekleri var. Yani şekli küp gibi de olsa tatları mükemmel. İş kazası asla yaşamıyorlar, sağlıksız değiller, hiç kimse obez değil, herkes fit, sağlıklı. E bunları bizim en alt sınıflarla kıyaslayamıyorsun. Bugün milyonlarca insan bu yaşam koşullarını bile arıyorlar. İçinde yaşadığımız dünya zaten herkes için kocaman bir iş kampı iken yani bak bu distop da bu alt sınıflar sadece iş yapıp duruyorlar dediğin zaman yani tamam güzel bir gelecek tasviri olmadığını tabii ki kabul ediyoruz. Ama yeterince distopik bulabiliyor musunuz? Ben bulamadım. Üstek buna alternatif olarak sunulan şey yüzünden özellikle göze batıyor. Mesela ana karakterimiz John epsilon'larla konuşurken onlara farklı sınıflar olmasın, herkes eşit olsun, kimse altta olmasın diyemiyor. Benim geldiğim yerde herkes üstte olmak için yarışırdı diyor. Yani distopya alternatif ütopya olarak sunduğu şey rekabet ve doğal olarak o rekabette kazanamayanların altta kalması. Seçenek diye sunduğu şey alt sınıf oluşumunu yine garantileyecek bir şey. Tek fark sadece doğuştan altta olmayacaklar. Yani sanki kapitalizm doğuştan çoğumuzu alta yerleştirmiyormuş da. Sanki gerçekten herkesin birbirle rekabet etmek için eşit şansı var da. Ütopya diye sundukları şey bile kimse altta olmasın herkes eşit olsun falan değil. Yarışalım, altta kalının canı çıksın. Hatta içinde yaşadığımız dünyadan da görebileceğimiz üzere böyle bir düzende çok daha fazla kaybeden olur. Çok daha fazla altta olan insanlar olur. Bu distopya'daki New London'da en az 4-5 sınıf üstte. Dizinin övdüğü güzel alternatifte ise daha az insan üstte, daha çok insan altta. Ve altta olan insanlar çok daha beter durumda. Artık kısa kesmem gerektiğini hissediyorum. Dizinin anlatmaya çalıştığı ve vermeye çalıştığı ana fikirle derdim olduğunu anlamışsınızdır. Ama bu dert yüzünden diziyi vasat bulmuş değilim. Dizim akmıyor. İlk bölümde bir intihar ya da cinayet gibi bir olayla başlıyor ve bu gizem üstünden ilerleyecekmiş gibi yapıyor. Ama bu gizemi tamamen unutuyor ve bir yere bağlanmıyor. Sanki diziyi yazanlar dizinin izleyici için yeterli bir kanca oluşturamadığının farkındalarmış da böylesi bir gizemle belki izleyiciyi bağlarız diye bu metoda bel bağlamışlar gibi duruyor. İkinci ve üçüncü bölümden sonra artık hikayeye alışırlar ve devam ederler diye ummuşlar gibi görünüyor. Ama olmuyor. Dizi çok zor seyrediliyor. Karakter motivasyonları sürekli orta oraya gidiyor. Herhangi bir karakterin tamamen arkasında durup onu destekleyemiyoruz. Çünkü zaten hangi çatışmaya karşı neyi destekledikleri kendileri için bile muğlakken biz bu karakterlerle bağ kuramıyoruz. Bazen Bernard'ın tarafını tutacakken dizi birden Jonah eğiliyor. Ama John hem dizinin başında hem de dizi biraz ilerledikten sonra ana karakter olmayı kesiyor. Bir türlü güçlü arkasında durabileceğimiz bir protagonist ana karaktere dönüşemiyor. Lenin'le desen kitaptakinden çok daha öne çıkarılmış olduğu halde o da sürekli motivasyonları değişen. Bu yüzden amacını bizimle paylaşabileceğimiz bir karakter olamıyor. Dizi ana karakterlerde bu sorunu yaşarken hadi belki Epsilon'ların devrimini destekleyerek seyredelim desek. Bu devrim bile dizinin son çeyreğine kadar fitizlenmiyor. Ki zaten Snowpiercer'daki gibi bir alt sınıfta değil bu Epsilonlar. Yani Snowpiercer'da alttakiler de normal insanlar olduklarından onlardan ana karakter yapabiliyorlar ve onları tutabiliyorsun. Buradaki Epsilonlar ise hep robot. Hatta o uyuşturucu ki nasıl uyuşturucuysa artık herkes son derece zihindir açık bir şekilde ve duygularını açıkça gösterir bir şekilde yaşıyorlar. Neyse... O uyuşturucuyu almayı kestiklerinde bile birbirlerinden farklı özel karakterlere dönüşüyorlar O yüzden onları da bağ kurmadan seyrediyoruz. Mustafa Mont ve onun etrafındaki gizem hikayesi ise yani kitabın bugüne uyarlanması için konmuş basit bir güncellemeden ibaret ve ilginç değil. Sonuç olarak dizi ne yazık ki bize çok kötü olarak sunduğu distopya alternatif olarak yine klasik geleneksel toplum yapısını önererek adıyla da son derece tezat bir şekilde cesaretsiz eski dünya dizilerinden birini çıkarmış. Okuduğum yazılardan birinde ''Bari farklı kastlar, farklı ırklar olsaydı alfalar siyah, epsilonlar beyaz ya da tersi hiç olmazsa biraz daha cesur bir hikaye anlatmış olurdunuz.'' diyordu. Başka bir yazıda da bugün ilerlediğimiz kötü gelecek bu dizidekinden ve kitaptakinden alakasız bir distopya olduğu için bu dizinin bugün için iyi bir alegori olamadığını ve bu yüzden sanki anlatılmasının bir amacının olmadığını yazıyordu. Ha bu sadece dizinin değil Huxley'nin de mi suçu acaba? Ray Bradbury'ye neden geleceği bu kadar kötü yazıyorsunuz diye sorduklarında ben gelecek bu kadar kötü olmasın diye uyarmak için yazıyorum diye bir cevap veriyordu. Belki Aldous Huxley de bu amacı gerçekleştirmiştir ve bu sayede bu tipi bir distopya ilerlemiyoruzdur. O yüzden şükredelim bizim en alt sınıflarımız, açlarımız, hastalarımız, evsizlerimiz, çöpten beslenenlerimiz